Gelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Gökova Tuzla koyunda vakit geçirmiş ve ardından Longöz var restorana gitmiştik. Burada Ali abinin hazırladığı müthiş yemekler yiyip çok güzel vakit geçirmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet ballı suya geldik. Guletli su da diyebiliriz. <gülüyor> Bu bölümde Longöz koyundan biraz ilerisinde bulunan Çanak koyuna gidiyoruz. Çanak koyu muhteşem sığ bir koy. Ayrıca burada değişik yemek tarifleri veriyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çok güzel gözüküyor hakikaten, pırıl pırıl Ne yapmayı düşünüyorsun? Demir o galiba. Evet, kalatla kapatmış ne yazık ki. Bizden başka da yelkenli yok. Zaten burası barınılmaz bir yermiş. Gayet açıkmış her türlü rüzgara, poyraza vesaire. İşte mola için. Karşıda plaj var ama... Lütleleri gösteriyor. Tek bize uygun değil. Buraya da koyarsak zaten sürekli dalgadan pek oturamayacağız da. Bir de pislik vurmuş buraya. Rüzgar altı kaldığı için dönelim. Başka Bahar'a? Yok istemem. This is Yokawa baby. Whoa! <gülüyor> Handedim ve Yokawa <Gökova> kendini gösterdi. <gülüyor> Allah'tan spray hood var yoksa suratımda patlayacaktı. <gülüyor> Çanağın girişine geldik. Hemen şurada, sağda gizli bir yer. Çanağın girişi. Artık karşı taraflarımız Akbük vesaire Şuradan dolanınca sağ tarafa dönersek eğer Sedir Adası, Akyaka'ya kadar gidiyor artık o taraf. Gerçekten Çanak gibi Çanakkoyun'un girişi. Şu anda size arkadan geldiğimiz yeri gösteriyorum. İkiye ayrılacak. Evet, ne yapalım? Burada zamanında balık çiftliği varmış. Balık çiftliği bu küçük koyu kapatıyormuş tamamen. Artık o yıkılmış. Fakat e, şeyleri var yani. Onlardan kalmış da işte kazıklar vesaire, ağlar şunlar bunlar. Özellikle sağ taraftaki girinti de varmış. Batıdaki. Bu doğudaki girintide öyle bir kalıntı yoktu. Biz daha önce de burada kaldık. Bayağı kaldık hatta. Bayağı şöyle. Burada bir domuz ailesi görmüştük, çok tatlılardı. Benekli yavrularını koşturuyordu şu sahilde. Burası diğer sığ yerlere göre dibi e, temiz berrak gözüküyor. O yüzden benim hep hoşuma gitmiştir. <gülüyor> Mert kaptan çapanın. Motorunu açmamış. Kırmızı suda. Tekne Mete <gülüyor> kaptanı kendisi benim onun kaptanım ben de çok memnun oldum. <gülüyor> hoş sohbet ettik. Gazi'yi ziyaret etti. sağolsun olsun. Dörken, İnşallah. <gülüyor> İnşallah kaptan. <gülüyor> Güneş biraz düşmeye başladı. Biz de kürek çekme vasıtasıyla karaya yaklaşmayı düşünüyoruz. Hatta çıkmayı düşünüyoruz. Öncelikle şuradaki makarnayı kurtaracağız. Bir makarna serbest kalmış. Fakat makarnalar denizlerde yalnız kalmaktan çok korkarlar. Onların toplanıp oynanması gereklidir. Orada mahsur kalmış kayanın dibinde onu alacağız. Onu mutlu edeceğiz. Sonra başka planlarım var. Bazı doğal bir şeyler, otlar toplayabilirim. Bulursam. Bakacağım. Evet, burası temiz. Küçük makarna, küçük makarna koyurun nerede Vallahi makarna, bakın nasıl titriyor, ağlıyor, çok üzgün. Inip kurtarayım mı? Hı? İndim. Şey Dikkat ederek tam. Derttenlik esane hatta şurada tane. Evet. Hello makarna. Tabii ki kurtaracağız. Biz makarnalarla acırız. <gülüyor> Şimdi şurada bir yer var dedim. Aman dikkat. Mert kaldı. Haydi yürüyelim. Bekle bizi. Öne geçebilirsin. Yok. Al. Neye geçeceksin? Neymiş? Deniz büyülecesi toplayacakmışız. Arkadaşım yola bak. Tamam, sen <gülüyor> <gülüyor> ya sen yiyeceksin de. Ye de. Ben de o emeği çektim. Niye ben yemiyorum onu anlamadım. Baş tarafım yırtıldı zaten. Pantolonla gelmek lazımmış. Ben yüzerek döneceğim. Ya daha kayboldu. Şimdi deniz böğülcüsü arayacağız. Daha bulacak artık. Nereden bulacağız ha? Bunları yürümek pek hoş değil. Ne yapacak bir şey yok. Ben plaja gideyim de. Vay bayağı yürüdüm. Plaja gideyim yürüdüm plaja Bakın sapından koparıyorum gördüğünüz deniz böğürlücесini. Gayet güzel bu, sarımsakla, zeytinyağıyla Eda, kaptan bize bunu yapacak. Doğru mu hocam? Aynen. Çok Hadi güzel çalışalım. Döster bakalım Eda Kaptan ne toplalım? Şöyle bir Bayağı demet toplalım. deniz Hatta iki demet. Ha. Bayağı topladık. İyi, süper. Afiyet olsun. <gülüyor> Mutluyum Mesud'um. Hadi bakalım. <gülüyor> Li li li lo lo rahat. Ben Sultan Kayığıma bindim. Fermanımı verdim. Bu kürek çekilecek. Hey gün çok güzel batıyor. Bu kürek. Lan arı gibi. Var ya, acayip arı var ya. Ro ro ne, dol. Dorite geldi. Dorite dorite dorite dorite dorite e, geldi. Evet, teslim. Erol Sultan'dan adrese teslim sanki güzel. Şu arılar parti yapıyor resmen. Ben ne yaptım? Hemen cibinliği kapıya yardım. Bir tane daha tül parçam var. Bunu da heçe yapacağım. Mutlaka teknede cibinlik taşıyın arkadaşlar. Böyle içeride rahatça oturuyorum. Deniz kenarlarında bakalak olmanın taydaları. Bak, gördük. burada durduk. şimdi? bölüceleri görüyoruz. Ayıklıyorum. Aslında ben bunu pazardan marketten almış olsaydım deniz bölücelerini suyun içinde, sirkeli suyun içinde bekletecektim. Ama burada yani kendi ellerimle bizzat hiç kimsenin gitmediği bir yerden topladım. Direkt sadece yıkıyorum. Yıkırdık, temizledik. Şimdi artık güzelce haşlayabiliriz. Benim tencerem minnak tencere tabii ki de Doris'e uygun olduğu için. Neyse, şöyle 15-20 dakika haşlanacak. Ben de şöyle 3-4 diş sarımsak rendeliyim. Bu sarımsaklar için de Nazo'nun çiftliğine teşekkür ederim. Nazo benim annem oluyor Nazmi'ye. <gülüyor> Onun kendi sarımsakları. Liman da sıkıyoruz. Eline kalkacağız. Evet. Ha <gülüyor> bu arada... Ve bunu şuradan göndelerken. Haşlandıktan sonra direkt soğuk suyun içine atıyoruz ki böyle yeşil rengini kaybetmesin. Direkt soğuk suya. Ben hızlanmak için burada bırakıyorum. Şimdi haşlayıp soğuk suda beklettiğimiz deniz börülcelerimizi artık ayıklamamız gerekiyor. Ayıklama işlemi şöyle oluyor. Sapından tutuyorsunuz tırnağınızla aşağı hmm, indirdiğiniz zaten kılçığı hemen çıkıyor. Hmm. Bitti. Bu geri kalan kısım yenecek. Eline sağlık şimdi. Bu da sosu da evet, evet onu biraz zeytinyağı da ekleyeceğim. Hı hı. Zeytinyağı, sarımsak, limon. O kadar evet. üstüne dökeceğiz. Eline sağlık ol şimdi. Oldukça kılçıklı bir e, bitki arkadaşlar. Baya şöyle kılçıkları bakın. Sert sert çıkıyor. Bunların ağzınıza gelmesini istemezsiniz. Şöyle süzgecin içine yapıyorum ki daha da suyu iyice süzülsün. Evet zeytinyağını da koydum. Sarımsak ezmesi, zeytinyağı, bir de limon sıktım. Yum, yum, yum. Burada da hazır. Tuz koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü deniz böleceğiz. deniz kenarında olduğu için zaten mis gibi tuzlu tuzlu. Oh. Bunları şimdi bir karıştıracağım. Mis mis. Afiyet olsun. Mezemizin tek zor kısmı ayıklamasıydı. Çok dikkatli ayıklanması gerekiyor. O kadar. Eda Kaptan'dan yemek tariflerine başladık galiba. Evet Eda hocam. Öncelikle elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ondan sonra şu şeyi iyice bir açayım. Şimdi evet menümüzde Güzel bir köfte. Şakşuka. Şakşuka, yufka. İşte asıl bomba. <gülüyor> Ve bu şekilde doğru mu hocam? Afiyet olsun. Çok enteresan, acayip lezzetli. Hmm. Yediğim en güzel bölgülecek, hem de ya, kendi elicilerimizle topladık. <gülüyor> Yok kız çok güzel gerçekten. Ya vallahi ilk defa böyle kendimi toplayıp yaptım güzel oldu. <gülüyor> o kadar donuyorum ki koydum, ne, o ne tip oğlum? <gülüyor> polar battaniye, her şey böyle patik, pazen ne varsa getirin bana. <gülüyor> Ayaktan üşüyeceksin. Evet ya ayağımı da çorap istiyorum yani. Patik. Ayak polar. polar, lacivert, pattaniye var şu an için değil mi? Aynen ya. Pazen pijamalarımı verin bana. Pattaniyemi verin. Tamam hocam. Bir de saçım hiç. Baya bildiğiniz ıpıslak yani. Ve kurumuyor. Donlu. <gülüyor> <gülüyor> Burnumun ucu buz gibi. Kolay gelsin. <gülüyor> Na, I think that. Ordan da uyutsaydın Güneş. Nereye gidiyorsun Eda? Sokak gidiyorum Deniz Gölü Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Eline sağlık, emeğine sağlık şimdiden. Hak kahraman kadın bu işte. Gidecek, toplayacak, sonra da yapıp yedirecek kocasına. <gülüyor> Eda geliyor. Eda kaptan. Evet. Oldu mu bu iş? Evet bir şişe bulup evet. daha çok Teşekkür ederiz. Bir kez daha çok toplayabiliriz. Olsun Hı. olsun yeter ya boşver. Bence de. Gel de göster. <gülüyor> bak bak bak. Geldi yeni böbrekçiler. <gülüyor> Börücüler, Börücüler. <gülüyor> Aynı anda. Çok fazla söylüyorum çünkü YouTube lisans şeyi yapar Ay doğru. Şarkı söyletittirmiyor bizi. Canaktan ayrılıyoruz. Çamcanak, bye, bye bye, bye bye. Eda'nın favorisi arkada kalmaya başladı abi. Bakın ne güzel, ne güzel. Ya her şey çok güzel. O numarada hiç yokuz. Koytan bizim teknemiz için ama en kötü şeyi. Efendim, Aa, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz evet. de çekelim madem. İyi tatiller. <gülüyor> en sevmediğim yanı söylüyordum. Tabii böyle dostlarla karşılaşıyoruz, o çok güzel. Evet. Arılar ve maaşı evet. deniz kestaneleri çok sarmış. Aynen, acayip kestane, kestane aynen var ya. Sarı arı yani kötü arı, iyi bir arı değil. Aynen. Bir Kurtarma ya aslında biliyor musun? İpi de aşağıdan çekiyor bir yönden. Çok değişik bir şey ama hani ağır değil ya. Bir şey olmaz. Kısa mesafe ya. Kısa bence içeride var. Akbük'e gidelim. Akbük karşı.